Ellerimle uyandım bir anda rüyamdan Çıktım çocukken oynadığım o parktan kattım oturduğumuz o banktan Artık gittin ya şimdi çık aklımdan Aykırışlar arasında kendime sığınak buldum Hayallerimin arasında kayboldum Feryadım var karşılıksız yaşanan aşklara Feryadım var yaşanan bütün dertlere, acılara Susmak elimde değil elim yazar her gece Bütün kalelerin güzelliğine teslim oldu Boğuldum içime attığım çığlıkların içinde Şimdi gittim peki söyle sonuç ne oldu sonu olmayan bir yoldayım ve sonum var Rabbim bir gün emanetini benden alacak Daha başındayım yolun gidecek çok yolum var Gün Gelecek herkes gerçek adaleti alacak Sonu yok sana olan bu aşkımın Damağımda kaldı tadı aşkının Kalbimde izi kaldı o adının Sonu yok hiç bu beslediğim aşkımın Sonu yok sana olan bu aşkımın Damağımda kaldı tadı aşkının Kalbimde izi kaldı adının o ne hiç bu beslediğim aşkımın Başladı acılar her yandan gelir sancılar Erkenden düştüm bakın saçımı aklar Son mahar geldik düştük sokaklara yapraklar Rengarenk çiçekler gidişimle soldular Elinemiyorum çepeçevre sarmış dert beni Utangacım ve buzdan hayat hırpaladı beni Duygusalım fazlasıyla bu yüzden yenildim hep Artık dik bir duruşla dururum karşınızda hep Yokluğumla savaştayım dört seneden beridir Bir nefes kadar yakınsın ama yoksun yanında Gölyüzün geceleri yıldızlar kadar belirgindir Ömür boyu olsam hep şurada başucumda Rabbim saçlarını yarattırken güneş gibi yaratmış Güneş gibi ışıldar o kumral saçların Rabbin yüzünü yaratırken yıldız gibi yaratmış Yıldızlar gibi parlar dünyanın gül yüzün Sonu yoksa olan bu aşkının Damağımla kaldı tadı aşkının Kalbimde izi kaldı adının Son yok hiç bu beslediğim aşkımın Son yok sana olan bu aşkımın Damağımda kaldı tadı aşkının, Kalbimde izi kaldı o adının Son yok hiç bu beslediğim aşkımın